Merhaba AstroKozmo takipçileri. Bu videomuzda gelen talepler üzerine şimdiye kadar yaptığımız eğitimlerde öğrendiğimiz teknikleri uygulayabilmek, harita üzerinde bunları yorumlayabilmek adına harita pratiği yapacağız. Bizleri desteklediğiniz ve yorumlarınızı yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni göndermeyi unutmayın diyerek haritamızı incelemeye başlıyoruz. harita geldiğinde ufuk çizgisiyle önce bölüyorum. Kişiyle alakalı bir analiz yapmış olacağım. Bu ufuk çizgisiyle böldüğümde kolektif gezegenler dışında Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü ele alarak bu 7 tane gezegenin harita üzerinde nerede yerleştiğine bakarız. Hı -hı. Burası ufkun üstü, burası ufkun altı olarak geçiyor. Burası gündüz, burası da gece olarak geçiyor. Hı -hı. Ufkun üstünde yerleşmesi kişiye daha eğlenceli, dışarıya dönük, kendini ifade edebilen, insanlar içinde olmasını seven, eğitime açık, her türlü fırsata açık, kendini kapatmayan, hep dışarıda, hep sokakta olmak isteyen, her şeyi konuşmak, paylaşmak, e, anlamak, öğrenmek, Bunlar için hep sokakta olmak, dışarıda olmak ki bakıyorum gezegenleri hep 9-10 yerleşmiş. 9-10, 10-11'de gezegen yok ama 12'de. 12'deki Hı -hı. gezegenler daha karanlık çalışıyor. 12. ev ufkun üstünde de olsa daha karanlık bir ev olduğu için buradaki Hı -hı. gezegenler tam olarak kendini gösteremez. Eğer ufkun altında olsaydı bu gezegenler nasıl yorum yapacaktı? Bu kişi... Hı -hı kendi içinde kapanık, kendi çevresinde olarak rahat eden, çok fazla kendisini açmak istemeyen, hep böyle kendi tanıdığı, bildiği, alışık olduğu düzende hareket etsin. Olduğu kadarıyla yetinen, belki karanlık seven, çünkü ufkun altı karanlıktır ya. Özellikle güneşin de nerede olduğu çok önemli. Hani körü körüne de spesifik bu bilgileri bütün gezegenleri ufkun altında ise evet belki ama 11. evde güneş aslandadır belki. Sonra ben ayın nerede olduğuna bakıyorum. Ay çünkü bizim bu hayatta deneyimleyeceğimiz konuları gösterir. Yani bu kişi bu hayatta kariyerle ilgili bir şeyler deneyimleyecek. Ne deneyimleyecek bilmiyorum. Yani diyorum ki kişiye sen dışarıya karşı çok açık, eğitime açık, sosyal, gezmeyi seven, kültürleri seven, biraz da gezegen yerleşimlerine, burçlarına göre bakarak böyle birisin. Fakat kariyerinle alakalı, statünle alakalı burada senin deneyimlemen gereken şeyler olacak diyorum ilk etapta. Hı -hı. Ve sonra MC'den IC'ye bir çizgi çekiyorum. Feridyen çizgisinin... Bu tarafında kalan gezegenlerle bu tarafında kalan gezegenleri sayıyorum. Burada yine Satürn'e kadar gezegenler. Yani burada dört tane gezegen var. O zaman bu tarafa kaç tane gezegen düşüyor? Üç tane gezegen kalıyor. Doğu kısmında kalan gezegenler fazla olduğu için... Bu kişinin hayatında yaşayacağı olaylarda inisiyatifi kendi elinde. Meridyan çizgisinin sağ tarafındaki gezegenler daha fazla olsaydı bu kişi diyecektim ki yaşayacağı olaylarda kadersel yaşıyor olayları. Yani olaylara müdahale etme şansı yok. Olaylar olacak. Olaylar olduktan sonra ne yapması gerektiği, o konuyla alakalı nasıl bir karar alması gerektiği, hangi yöne adım atması gerektiği, bu tarz konularla ilgili sonra karar verecek. Ama yapacağım olaylar, hareketler, alacağım kararlar, atacağım adımlar çevremdeki, önce beni ve çevremdeki insanların, Hayrına olması gerekiyor. Bencil olamam burada. Bu kişi dışarıya açık, dönük, kariyer odaklı. Çünkü 10. evinde çok gezegen var. Güneş 9. evde yeni kültürler görmek isteyen işte akrep araştıran, bilgiyi isteyen, iyimser yapıda belki çok fazla bilgi odaklı bir kişi olduğunu anlıyorum. Kariyer anlamında inisiyatifi kendi elinde olacak. Yani gidip işi kendisi almak zorunda. Kariyerini kendisi inşa etmek zorunda kariyerinin hangi yöne gideceğini kendi alacağı kararlar belirleyecek. Ne diyorum? Kariyerinle ilgili başarılı olmak senin elinde. Eğitim almak, kendi özü sahip olduğu yetenekleri, Venüs'le ilişkileri... Bu konularla alakalı da kadersel de yaşayacağı durumlar olacak. İkili ilişkilerinde ve para konularında kadersel olaylar yaşayarak kariyerinde inisiyatif alması gerekecek. Bunu böyle yorumladığımda ilk etapta kanıya varmış oluyoruz. Sonra neyi yorumlamışım? Yükselen Kova'yla. Ben gerçekten özel biriyim diye hisseder ama Güneşi ve Merkür'ü Akrep'te olmasıyla tarzını gösteremeyebilir mesela. Çünkü Akrep yas içeriye kapatır kendisini. Ufkun üstünde de olsa bir şeyleri içeride tutuyor. Tutma enerjisi var içinde, derinlerde. Kimsenin bilmediği şeyler olabilir. Çünkü bakıyorum Merkür'ü retro. Güneşten kurtulmuş ama retro. Yani orada Merkür'le ilgili bir sıkıntı var. Bu yüzden ne olur? Kendini ifade edemeyebilir. Akrep ya bir de içinde tutar. Bunları söyleyemeyebilir. Ondan sonra ruhu özgür olmak istiyor. Ay nerede? Yay burcunda. Ama öbür taraftan da kendini nasıl ifade edeceğini bilemediği için belki de Mars'ı da oğlak ya burada. Kendini hapiste gibi hissediyor olabilir. Bu yüzden de eylem gücü kısıtlanmış hani böyle... Tam bir dünya insanı aslında. İnsanları diline diline göre ayırmayan, işte çok hareketli bilgi, kültürü insanları seven ama burada tam istediği gibi olmuyor bir şeyler. İçinde ukteleri kalıyor olabilir. Sonra gölge sentez hesaplıyorum. Gölge sentez yine 7 gezegen arasında yapılır. Buna ASC ve MC de ekleriz. ASC Güneş Ay 3 puan alır. Merkür'den sonra MC'ye kadar bütün gezegen yerleşimlerine birer puan verir. Şimdi MC bizim kimliğimizi anlatır. Statümüzü dışarıdaki bizim gösterdiğimiz toplumsal statümüz. Bu kızın MC'si yay direkt ilk kanaatim benim bu kızla ilgili. Hangi eylem içinde olursa olsun, hangi düşünce içinde olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Hak, adalet, iyimserlik, bunlara aşırıya kaçmamak. Kendi hakkını gözetmek, başkasının hakkını gözetmek, bunlarda bir denge kurmak ki bak Venüs'ü terazi yedinci evde hani ilk kanım benim ilişkilerinde dengeli olmakla alakalı bu konularda özellikle bir takım sorun ve sıkıntılar yaşayabilir. Hı hı. Neden sorun yaşayabilir diyorum. 10. evinde Şiron var çünkü. Demek ki burada kariyerinle ilgili hak, adalet bu tarz konularla ilgili öyle şeyler yaşayacak ki yara alacak. Çünkü Plüto da orada. Ya da Yay nedir? Derin düşüncelerimizdir, fanatik ön yargılarımızdır, geliştirdiğimiz kendimizde kanılarımızdır. Bununla alakalı değiştirmesi ve dönüştürmesi gereken şeyler var derim. Ama önce burada sentezini ve gölgesini bulmak istiyorum. Sentez ne demek? Sentez burcu bir insanla ilgili çok büyük ipuçları veriyor. Sentez burcu öz burcu gibi, güneş gibi çalışır, iş, kariyer, günlük hayat sosyal çevresi, her şeye ve herkese karşı nasıl bir özellikte hareket ettiğini gösteriyor. Evet bu akrep olabilir, tepe noktası yay olabilir ama sentez burcunu da aldığımda bu kişinin toplamda nasıl enerjiler altında dışarıya ASC'de kovayla kendini yansıttığını öğreniyorum. Bu yüzden lazım. Gölge de bizim ben neyi eksik yapıyorum, hangi konuda yanlış yapıyorum e, tam bilmiyorum. O burç özelliklerinde çok iyi değilim. Dışarıya yansıtırken bunlarda eksik kalıyorum ama benim hayatımda bunlar da yaşanması gerekiyor. Bu burcun özelliklerini de hayatımda göstermem, yansıtmam, uygulamam, hareket ve eylemlerinde bu burcuma göre de bir şeyleri katmam gerekiyor kendi karakteristik özelliklerime ki... Ben inisiyatifimle doğru kariyere ve başarıya ulaşabileyim. Ya da statümde, isteklerimde, arzularımda, hayatımdaki misyonumu gerçekleştirirken daha kolay yolda kendimi oraya götürebileyim. Bu yüzden de Gölge Burcu çok çok önemli. Bunu da yaparken şimdi bunların elementlerini ve niteliklerini çıkartacağım. Kova Burcu Hava, Akrep Su Grubu, Yay Ateş, Merkür Akrep Su, Minüs Terazi Hava Burcunda Mars, Oğlak, Toprak, Koç, Ateş. Bunları böyle tek tek hiç üşenmiyorum, yazıyorum. Bunları sistemden de alabilirsin Solar Fire'da. Ben bu metodu neden yazarak yapıyorum? Çünkü çok yapmalıyım ki aynı tekniği birçok sefer uygulamalıyım ki teknik üzerinde. Karşı tarafa rahat anlatabileyim. Benim evet. derdim o. Unutmayayım yani bir gölge sentezi mental olarak da rahat rahat hesaplama noktasına gelebileyim. Ben bu yüzden yazarak çalışıyorum. Satürnü, boğa, toprak. yay ee, ateş. Şimdi bunun niteliği ne? Kovanın niteliği sabit. Previ evet. niteliği sabit. Bak kanılara varmaya başladım şimdi. Sabit, Aha. sabit. Görüyor musun? Bak sabit, ASC, sabit. Evet. Yani Hı -hı. bu kız çevresine çok sabit. Güneş kendinde çok sabit. Yani kendi özünde bir şeyleri çok sabitlemiş. Hı -hı. Duyguları kıpır kıpır. Yaptığım her şey karşıya bunları vermek için değil. Ben kendime şimdi data topluyorum. Hı -hı. Daha doğru detaya ulaşabilmek için. Merkür Akrep Su sabit. Düşüncelerinde Hı -hı. de sabit. Fikirlerinde sabit. Daha kendi içinde bir çatışma var. Venüs'ü terazi. Hava ne olur? Öncü. Mars'ı da öncü. Bir Hı -hı. de 12. evdeydi. 12. ev kapalıdır. Eyleme Hı -hı. geçmedikten sonra oradaki oğlağı nasıl kullanacağını ilişkilerinde? Hı -hı. Öncü diyor bak. Mars'ına oğlak gibi öncü kullan. O nasıl öncü olarak kullanabilir? Birazdan onu açılarla sana anlatacağım. Jüpiter'e koç burcu geldi. Öncü geldi bak. Bir tane daha öncü geldi. Ne diyor Jüpiter koç? Neredeydi? ikinci evinde. İkinci evi neydi? Beden. Sahip olduğu her şey konusunda Jüpiter'le abartıyor. Ben duygusunu abartıyor. Koç orada bir de 27 derece. Her şey benim olsun. Çünkü ikinciye ev sahip olduğumuz alandı. Sahip olduğumuz maddi değerleri, dünyevi şeyleri gösterirdi. İkinci ev sadece para değildir. Burada Jüpiter'in olması kendinde abarttığı şeyler var. Neyi abartıyor? Koç. Yani neyi ben duygusunu çok abart, Acele ediyor. Her şey hemen bol bol olsun istiyor. Bir sonraki gezegen, 3. evinde Satürn yerleşmiş. Sabit. Öyle sınavlar yaşayacaksın ki kendini diyor kısıtlamayı, sabitlemeyi öğreneceksin diyor. Hangi konuda? Jüpiter'den hemen sonra geliyor. Çünkü Satürn hmm. Jüpiter fazı vardır. Diyor ki Jüpiter'le abarttığın konuyu diyor, düşüncelerinde diyor sabitlemezsen burada diyor 3 9 aksında hem başkalarının hakkını yersin hem de senin hakkın da sana gelmez. Yanılırsın diyor. İlişkilerinde bunu dengele diyor. MCC Yay ve ne olursa olsun ateş burada değişken. MC de evet. belki de sürekli fikir değiştiriyor. Değişken evet. ya. Statüsü sürekli değişiyor. Çünkü duyguları kıpır kıpır. Evet. Ve Jüpiteri Koç. Koç olunca acele ediyor. Acele edince hep ben hep ben çok olsun diye düşününce acele edince statüsü değişmek zorunda kalıyor. Evet. Bir istikrar yok. Satürn ne diyor evet. ki? Sen diyor düşüncelerinde abarttığın şeyleri değiştirip sabitlersen yeteneklerini keşfedip daha doğru bir enerjiyle kendini gösterirsen oradaki değişken enerjide hak ve adaletli bir şekilde daha kolay kimlik edinebilirsin. Kimliğini oraya sabitle diyor. Satürn'ü karşıdan vermişler ona. Yani bir tercih yapması gerekecek ve inisiyatif onun elindeydi. Ben bunu biliyorum şu an. Şimdi buraya 3, 3, 3. Asyice Güneş ve Ay'a 3'er puan verdim. Sonra Merkür. Buralara da 1 puan. Ateş 5. Havaları sayıyorum. Hava 4. Suya geldim. Su ve hava eşit. Toprağa geldim. Toprak var mı? 1, 2. 2 tane de toprağım var. Ateş, hava, su birbiriyle dengeli ama toprak elementiyiz. Nitelikleri açısından bakalım. Öncüler. 3 tane öncüm var. Sabite geldim. Sekiz tane sabitim var. Değişken ne var? Üç, dört. Ateşim fazla, bir de sabitim fazla. Hem ateş hem sabit olan burç hangisi? Aslan. Sentez burcu aslan. E, gölgesini hesaplıyorum şimdi. Hmm. Toprak azdı, öncü az. Hem toprak hem de öncü olan burç hangisi? Oğlak. Gölgesi gölge. oğlak. Mars'ı da oğlakta değil miydi? Demek ki bu konu oğlak olmakla alakalı bir mücadele içine girecek. Mars benim mücadele ettiğim, savaştığım konulardır. Oğlak olmadığı sürece hayatında hep mücadele verecek. Hangi konularla ilgili? 12. ev olduğu için kontrol edemediği alanlarda, bilinçaltı konularında, kapalı alanlarda bu konularla ilgili kendisi, Oğlak olmayı öğrenene kadar kapalı kalacak, kapalı alanda kalacak, kısıtlı kalacak, kendisini eylem olarak dışarıya çıkartmasına izin vermeyecekler. Ben haritayı yormaya daha hiçbir şey yorumlamadım. Burada geldim, sentezi aslan oğlak, getirdim bunu buraya yazdım. Yani diyorum ki senin yaşamsal motivasyonun aslan olmak. Yaşamsal motivasyonu, liderlik, ön planda olmak gösteriş, görünür olmak ki hani 9. 10. ev oğlak olmayı öğreniyor. Belki bu Mars çok statü isteyen, seçkin olmak, statülü olmak, belki çok iyi kariyer sahibi olmak istiyor. Oğlak olmayı bilmiyor. Yani sabır bilmiyor. Hmm. Kendini güvene almayı bilmiyor. Odaklanmayı bilmiyor. İşte zaten 2. evinde Jüpiter vardı. Neyi her şey benim olsun, bol bol olsun istiyordu. Şimdi hmm. burada yaşamsal motivasyonu ego ile çalışıyor. Sentezi, ego. Güneşi istediği kadar akrep olsun. Neyi göstermiyor dışarıya? İçindeki dağı göstermiyor. Ben görmüyorum dışarıdan. Neden akrep çünkü? Anlatamıyor. Merkür'ü retro vermişler. Anlatamasın diye. Hani Vulkanus'la da onu biriktirecek, biriktirecek. Birden yeter be diyecek belki. Şimdi daha oralara gelmedim, bakmadım daha. Ben kendime data topluyorum. Gösterişli, görünür olmayı seviyor. Özgüveni, egosu çok yüksek. Eleştirmekten hoşlanmıyor ama dışarıya karşı kuşku duyabilir. Bunu da nereden çıkarttım? Çünkü akrep. Herkese her şeyi söyleyemeyebilir. Merkürü de retro zaten ve akrepte. Kendi işini kimsenin karışmasını istemezken o herkesin her şeyini bilsin ister mesela. Bunu nereden çıkarttım? Aslan ya ne dedim zaten Jüpiteri Koç ikinci evinde ben biliyorum benim olsun her şey benim benim etrafımda dönsün Mars Oğlak'ta onu oradan bir tutuyor sen ego yaparsan ben seni diyor kapatırım diyor 12. eve İnsanlara zarar verirsin yapamazsın diyor Kuzey Ay düğümü Aslana gidiyordu Aslan olarak egoyu öyle çıkartmayacaksın diyor Satürn Boğa'yla onun her şeyin onun olmasını kısıtlıyorlar orada o ben sahip olayım duygusuna geçtikçe kaybediyor düşüncelerinde. Bunu da dışarıya yansıtmıyor. Ama kendi kendini yiyince ne yapıyor? İşten çıkıyor. Ben bu işi beğenmedim. Ben evet. bunu istemem. MC'de ya yay değişken ya. Zaten evet. Jüpiter yayı yönetiyor. MC evet. Jüpiter'le çalışıyor. Yani Jüpiter ikinci evde koçla 27 derecede bir de. Bir de bunun mısır terim yöneticisi var arkasında. İleri konularda bir de bunlar var. Bunları analiz edince ben Harita açılıyor ve gölgesi oğlak. Kariyerin ve kendini ortaya koymayı, disiplinli olmayı, kariyerinde kendisini doğru bir şekilde göstermeyi. Oğlak nedir? Önce karşıdan bekler. Karşıdan gelsin, karşısı yapsın. Halbuki bu karşıdan gelmesini beklememeli orada. Evet oğlak olacak ama bir şeyler geldiğinde de kılı kırk yarıyordur belki, beğenmiyordur. Ego ya, bende ego var. Aslanım ben. Ben öyle her şeyi beğenemem. Aslan seçicidir. E, i̇stemez öyle her şeyi seçmeyi, beğenmeyi. Hem onun kriterleri var yani. Her şeyin de sahibi olmak istiyor. Bunu değiştirmen lazım. Bu kafadan çık demem lazım. Ben ego yaparsam, belki e, gücüne gidiyor bir şeyler, akrep gibi alıngın olup kuşku duyarsam, karşımdaki bana ne demek istedi acaba diye altında bir bit yeni aramaya kalkarsam akrebin gölge yanıyla, Merkürümde de retro zaten düşünebilirim. Her türlü olumsuz düşünceye müsaitim. Oğlak olmayı başaramam ki o zaman. Oğlak olarak bu davranışları acaba altında kötü bir şey mi var? Acaba işte bu bana uygun mu? Benim kriterlerim uygun değil. İşte ben çok çalıştım, paramı alamadım e, ama ben bu kadar kazanmalıydım. Aslında ben çok fazla kazanmalıyım. Çok şey biliyorum çünkü. Çünkü benim yükselenim kova. Ben kendimi sıra dışı görüyorum. Herkesten daha zeki görüyorum. Kimseye de kendimi küçük düşüremem. Çünkü sentezim aslan. Ne olacak ondan sonra? Kendini geri çekecek. Zaten Mars'ım da 12. evde. Bende o zaman akrebin dürtüselliği çalışacak. Alttan içten içe kurduğum kurgular çalışacak bende. Hakkını arayamayacak belki. Bu da senin demeyecek kimse. Demez çünkü hiç kimse demez. Öyle olunca ben ne olacağım? Mars 18 derece güneşimle tam açıda. Sekstil yapıyor. Güneşimde her türlü kuruntuyla kendimi zehirlerken... Buradaki 12. evdeki düşman Mars'ı oluşturuyorum. Oluşturma tehlikem var. Bütün her şeyi içime atıp buradaki Mars'ım içimde patlıyor. Bir şeylerde karar veremiyorum. Çünkü beğenmiyorum. Çünkü bana göre değil. Çünkü istemiyorum. Çünkü ben her şeyin en iyisine layık olduğumu düşünüyorum. Ve Satürn ayla üçgen düşüncelerini kısıtlıyorlar onun. Dünyevi, insani duygularını Zevk almasını, mutlu olmasını, huzurlu olmasını kısıtlıyorlar. Boğa olmayı bilmiyor. Boğa ne demek? Huzur demek. Boğa keyif almak demek. Boğa bir insanın mutluluğunu ve huzurunu alırsan ne olur? Depresyona giren. İşte burada kimliğinde ne diyor? Yayla bu bakış açını değiştir diyor ona. Değiştirmediğin sürece Plüto ile Şiron sana kariyerde vermeyecek diyor. Yara alacaksın diyor. Tabi çabuklarında hmm. Almak var, bir battle juice var kronosunda. Harita sonsuz başarı vaat ediyor ama bazı şeyleri değiştirirse. Evet sizler de pratik yapmak adına kendi çevrenizde bulunan kişilerin haritalarını buradaki gibi açabilir, harita üzerindeki sembolleri yorumlayabilirsiniz. Diğer eğitimlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.